Evet, hayatımız Arapça Etkinliği çerçevesinde yapmakta olduğumuzu Arapça dersen bugünkü bölümde başlıyoruz. Bugünkü bölümde Al-Arabiyyatu Dinlêşiyn Men Hêjmetekamen Li Gairinâtîyine Biha kitabından kitabının ikinci cildinin arkadaşlar 103. sayfasında başlıyoruz. Ee, yeni takılanlar için bir açıklama yapalım. Bu kitabımız arkadaşlar internette mevcuttur kırtasiyelerde de mevcuttur. Kırtasiyelerde modern Arapça olarak bulunuyor. Ama internette de pdf olarak indirip derslerimizi ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz. E, ders yon 36 ders elah seni aşareniyet aşağı 12 ünite Tedribat alıştırmalar bu insek insek çoğalt diyor yaz diyor bakın varse ben yine o kimseler zannetme kotilu öldürdüler Fi sebililahi Allah yolunda öldürülen kimseler sen zannetme, ne zannetme? Emuatın, ölü olarak zannetme. Ben ahiy on, bilakis onlar diridir, onda Rabbim yurzakun. Allah, Rab'lerinin katında ne yapıyorlar? Rızıklanıyorlar. Onlar canlıdırlar, diridirler. Yani bizim bilmediğimiz bir başka hayat yaşamaktadırlar Allah katında. İki defa yazıyorsunuz arkadaşlar alırsa, ve Allah tehsib etmez ki, kimi öldürmüş, kimi öldürmemiş. Allah tehsib etmez ki, kimi öldürmüş, kimi öldürmemiş. bir tehsib etmez sana indirdiğimiz öldürmüş, kimi mübarektir Allah tehsib Düşünsünler, tefekkür etsinler ayatihi. Ayetlerini tefekkür etsinler. وَلِيَ تَزَكَّرُوا ulul الْاَلْبَبُ Ve akıl sahiplerde <صَحِحْمًا> tezekkür etsinler, ansınlar, hayatlarını ışık olarak kullansınlar anlamında. Yani bu öyle bir mübarek kitap ki biz sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ne için indirdik? Liudab bir ayeti ve liyet ulul Yani ayetlerin tefek, ayetlerin etsinler ve ders alsınlar, ibret alsınlar. Kimler? Ülül <gülüyor> elbâb, akıl sahipleri. Yani bu Kur'an-ı Kerim, akıl sahiplerine gönderilmiş bir kitaptır aptallara, delilere, akılsızlara hitap etmez. Bu da hadis-i şeriftir arkadaşlar. talab ilmi, ilim talep etmek, ilim istemek farizatun, farzdır. Ala kulli muslimin, her Müslüman üzerine, yani dişi olsa, erkek olsa, her Müslüman üzerine nedir? Farzdır. talab ilmi, farîvatun. ilim, talep etmek, ilim tahsil etmek farzır. Kimlere? Ala kulli muslimin. Her Müslüman üzerine. Evet. Bunu da iki defa yazıyorsunuz. İmle el faragi, bil kelimetil münasibetin. Münasip kelimeyle boşluğu doldur. Burada tabi kelime de vermiş. Fatimetü Fatma. Hasulet elde etti. Ale caizeti Ale caizetin nezafeti. Fatma temizlik ödülünü elde etti. Okulda temizlik ödülü veriliyor. Bu ödülü kim hak etti? Fatma. Ene meşgulun, meşgulun cidden diyoruz. Ben gerçekten meşgulüm. Ana meşgulün cidden. Ene meşgulün cidden. Ben gerçekten meşgulüm. Ene meşguletün cidden. Bayan da öyle der. Ana meşguletün cidden. Peki. Se ahduru Se ahduru Beğde se deriz arkadaşlar. Bir saat sonra geleceğim. Bir saat sonra geleceğim. Bir saat. Ranne jarasıl medreseti. Ranne jarasıl medreseti. Okulun zili çaldı. Jaras zil demek. Jarasıl medreseti okulun zili. Ranne jarasıl babi. Ok kapının zili çaldı. Ranne jarasıl saati. Saatin zili çaldı gibi. Son da arkadaşlar şey hikayeti el kitabı. hobim okumaktır. Hobi. Mehviyeti ki, mehviyeti ki, hikayeti el kitabı. Evet. Rötuşu sıralayın. Rötuşu sıralayın. Rötuşu sıralayın. Rötuşu sıralayın. Rötuşu sıralayın. Rötuşu sıralayın. Rötuşu sıralayın. Rötuşu sıralayın. Rötuşu gelen kelimeleri litekune cumalen mufide ten ki anlamlı cümle olsunlar. Anlamlı cümle olmaları için kelimeleri düzenle diyor affedersin. Bakın burada ne var arkadaşlar? Entaziru. Bir diyoruz. Ne entaziru bekliyorum neyi et dairete El-Kadimete 3 Nereden? Minel-Riyadi 4 Demek ki El-Kadimete min riyadi Riyattan gelen uçağı bekliyorum Siz tabi yazıyorsun sevgili arkadaşlar Entüm yecibu aleykum Ente kütübu ee, Zeheptü Gittim Li adrese zehptü tabi git gittim nereye? İle El Kâhirete O. Evet. Li adrese evet. Al Lügat Al Arabiyete. Evet. Tekrar ediyoruz. Zehabtu ila al-Qahirati. Kahire'ye gittim. Al-Lugata Al-Arabiyyata Bir sonraki bir sonraki İle Al-Kahireti Liedrusa Al-Lugata al gittim diyor Arapça dilini okumak için öğrenmek için Al-Kahire'ye gittim Cümleti size Hazardu geldim. Kable senetin Evet. Min beledi. Hazardu kable senetin min beledi. Ülkemden bir yıl önce geldim. Min ya bir yıl önce ülkemden buraya geldim. İşte mesela Mısır'a gitmiş, soruyorlar ne zaman geldin? Ya da Hollanda'ya gitmiş, ne zaman geldin? Bir yıl önce geldin diyor. El cümletü râbi'atü Evet, se'erci'u be'de sa'atin elti bu Serce had saat el Beyti bir saat sonra eve döneceğim Serce döneceğim ve sehatiin bir saat sonra ile el beytin Serce öyle el Beyti saatinde diyebiliriz tabi sıkıntı yok sevgili arkadaşlar bu nefemu Kur'an al-karima meder jayidan biz şu anda diyor kur'an'ı iyi anlıyoruz nahnu al-qur'ana نحن نفهم الآن القرآن الكريم جيدا. بس شو عن ذا القرآن الكريم؟ جزيل نحن نحن نفهم الآن القرآن الكريم جيدا. آه. كون جملة مستعينا بالكلمات الآتية. كلا كلمة ذا Yardım alarak diyor, cümle oluştur. Mesela burada diyoruz ki, tabi ben söyleyeceğim, siz evde yazacaksınız ya da şeyde yazarsınız. Eskunu be'iden anil medreseti. Eskunu be'iden anil medreseti. Ev eskunu kariben minil medreseti. Eskunu kariben minil medreseti. Yani okula uzak ya da okula yakın oturuyor. Ezebu ilel medreseti bit derraceti. Ezebu, ile madrasa bir derraca, okula bisikletle gidiyor. gidiyorum. Ene hasaltu ala caizetil kirayeti. Ene hasaltu ala caizetil kirayeti. Ben okuma ödülünü elde ettim. Yani okuma yarışmasına bir derece elde ettim. Ene tülmizun fin mutavasitatı. Ana til fil mutavassıtatı'' Yani ben ortaokulda öğrenciyim. Ana til fil mutavassıtatı'' ''Uhtırul kitabe, be'de saatin'' ''Uhtırul kitabe, be'de saatin'' Kitabı bir saat sonra getireceğim. ''Uhtırul kitabe, be'de saatin'' Şimdi arkadaşlar, evde tabi şunu, siz ne yapacaksınız? Yani şu şey, reddi bir yazacaksınız. Bir günlük burada sonlandıralım. Bir sonraki video, videoda buluşmak üzere hepiniz esen kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.